Hadi! Birlikte 0'dan 19'a kadar sayalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Şimdi, çift basamaklı sayılara geçiyoruz. Kaldığım yerden devam ediyorum. 10, 11, 12, 13, 14 15 16 17 18 ve 19. Bunu neden yaptım? Özellikle bu iki basamaklı sayılarda belli bir düzen olduğunu göstermek için. Bu sayıların tümü için geçerli bir şey var. Hepsi 10'la başlıyor. Görüyorsunuz, hepsinin ilk hanesi 1. Ve bu 1'ler 10'lar basamağı dediğimiz yerde duruyor. Yani bu sayıların tamamında bu 1, 10'u temsil ediyor. Ne demek bu? Bu 1, 10'u temsil ediyor. 0 ise, 0 tane 1 olduğu anlamına geliyor. Yani 10 demek, 10 artı 0 demek. Şimdi bunda ne var ki, herhangi bir sayının 0 ile toplamı zaten kendisine eşittir diyebilirsiniz. Ama diğer sayılara geçtikçe, bu düzeni daha iyi göreceksiniz. Mesela 11'de bu 1, yani bu sarı 1, 10 sayısını temsil ediyor. Pembe 1 ise, 1 isim geliyor. Gelelim 12'ye. 12'de bu sarı 1, 10'u temsil ediyor. Pembe 2 ise, 2 demek. Şöyle de düşünebilirsiniz. Bu sarı 1, sayıda bir tane onluk olduğu anlamına geliyor. Bakın, Burada bir tane onumuz var. Bu da iki tane birlik olduğunu anlatıyor. Burada da bir 2 var. Bunu böyle devam ettirebiliriz. Sanırım düzeni görmeye başladınız. 13 eşittir 10 artı 3. 14 eşittir 10 artı 4. 15 eşittir 10 artı 5. İsterseniz videoyu burada duraklatın ve Gerisini siz tamamlayın. 16, 17, 18 ve 19'u 10 artı bir rakam şeklinde yazmaya çalışın. Ve ortaya çıkan deseni iyice anladığınızdan emin olun. Devam edelim. 16 eşittir. Hepsini böyle yazabilirim. Çünkü hepsi 10 artı bir şey olacak. 16 eşittir. 10 artı 6. 17 eşittir. 10 artı 7, 18 eşittir, 10 artı 8, ve 19 eşittir, 10 artı 9. Bu şekilde yazdığımızda, her sayının başındaki bir rakamının 10'u temsil ettiği, sağdaki rakamınsa birleri gösterdiği gayet açık şekilde görülebiliyor.